Merhaba, British Museum'un Eserleri Koruma Bölümündeki Organik Eserler için ayrılmış bölüme hoş geldiniz. Şu anda Afganistan'dan gelen bazı fil dişi eserler üzerinde çalışılıyor. Çok narin ve oldukça yıpranmış durumdalar. Görevliler onları titizlikle temizleyerek mümkün olduğunca sağlam hale getirmiş. Bu fil dişi eserler, M.Ö. 1. yüzyılda muhtemelen Hindistan'da yapılmış. Ahşap bir mobilyanın üzerindeymiş. Daha sonra Afganistan'a taşınmış ve gömülmüş. 1930'da yapılan kazılarda gün ışığına çıkarılıp, Kabil'deki Milli Müze'ye getirilmiş. Sonra toplumsal olayların hız kazandığı karışık bir dönemde ortadan kaybolmuş. 2010'da bir sanatsever bu parçaları, Kabil'deki Milli Müze'ye bağışlamak istediğinde ise onları yeniden görme fırsatımız oldu. Bu sırada British Museum'da bu parçaların müzeye dönmesi için önemli bir rol oynadı. Üzerinde bir aslan olan bu parçayla ilk karşılaştığımda orta kısımda eserin bütünüyle uyuşmayan küçük parçacıklar vardı. Objeyi ilk elime aldığımda nasıl göründüğüne dair bir fotoğrafı görüyorsunuz. Orta kısımdaki bu iki fil dişi parçanın eserin hiçbir kısmıyla örtüşmediğini kolaylıkla anlayabilirsiniz. Çünkü buraya ait değiller. Ne renkleri ne de şekilleri eserin bütünüyle uyumluydu. Ben de bu parçaları yerlerinden çıkarıp daha yakından incelemek istedim. Alttaki parçanın üzerinde bazı izler gördüm. Ve bu izler aslanın pençesiyle uyuyordu. Parçayı buraya koyduğumda alttan çıkan başka bir parçanın da pençeyle uyumlu olduğunu fark ettik. Ve böylece pençeyi yeniden oluşturmuş olduk. Kısacası biraz inceledikten sonra buradaki parçaları çıkarıp buraya yerleştirdik ve aslanın pençesi tamamlanmış oldu. Bu fil dişi plakalar bayağı çile çekmiş. Birkaç bin yaşındalar ve fil dişi her ne kadar iyi korunabilen bir malzeme olsa da gömüldüğü takdirde bozulmasını engellemek ne yazık ki imkansız. Bu eserlerin Afganistan'a geri götürülerek sergilenebilmeleri için sağlam bir hale getirmek son derece hassas bir çalışma istiyor.